için de bir Christmas. Yılbaşı günlük çekilişi olsun. <gülüyor> Yeni bir bilah Hoş geldin. Ee, bayağı da vlog Yo, yapıyordum aslında. Yapmıyor değildim ama böyle bir bu ara nedense gerçekten oturup video çekesim çok gelmiyor. Hiç de zamanım yok. Çok zorlanıyor hava çok erken kararıyor. Hep bundan bahsediyorum burada. Gerçekten 4.5'de falan hava kararıyor. O yüzden işlerimi bitirmeye yaklaştığımda hava kararmış oluyor. Bu yüzden dedim ki ben de bugün pazartesi. Hadi dedim bir vlog'a başlayayım. Başlayalım. Başlayayım. Haftalık vlog'a. Ee, çünkü böyle tam artık Christmas'a çok az var ve işte Christmas alışverişine çıkmayı düşünüyorum. Christmas süsleri zaten her yerde muhteşem olmuş durumda. Hani dedim ki bu böyle bir Christmas Halloween'den sonra Christmas vlogu olsun. Başladık yani. Şimdi de pazartesi. Tabii ki şey vlogların aranan yüzü görkemle buluşmaya gidiyorum. Çalışacağız. işlerimiz var. Ve biraz da kahve içeceğiz. Takılacağız. Hava 2-3 gündür aşırı yağmurlu ve soğuk. LA'de. Ve LA'de hava çok soğuk. Bunu anlatamıyorum. İnsanlar LA'yı çok sıcak zannediyor ama kışı LA'in soğuk. Hatta İzmirli ona ama İzmir'e çok benziyor. Şu an bildiğiniz yağmurlu ve 12 derece, 11 derece ve böyle buranın farkı mesela 11-12 derece ama hissedilen 8-7-6 derece falan oluyor. Böyle değişik bir su var. Bu arada bunlar yani Christmas'a o kadar hasta ve bayılıyor ki düşünün şu an Christmas'a özel bir radyoları bile bir bile değil bir sürü radyoları var ve sadece Christmas müziği çalıyor. Yani böyle önemsiyorlar. Gerçekten her yer sadece Christmas oluyor. Benim burada geçirmekten en en en mutluş, yani çok mutlu olduğum dönemlerden biri açıkçası kristmas. Böyle. İlk defa bu sene böyle hani hediye alıyordum ama hep hani ya sadece erkek arkadaşıma, annemlere falan alıyordum. İlk defa böyle bu sene ağacımın altına gerçekten arkadaşlarıma da tek tek hediye alıp koyma isteği geldi. Bakalım bu hafta beraber bunu başarabilecek miyiz? vlog yapacağız yılbaşı için dedim ve o kadar yoğun günler geçirdim ki. Neyse devam ediyoruz. Bugün günahın cuma. Cuma olmuş bile. Sizle konuştuğumda galiba salıydı. E, şu anda targettayım ama hiç gelmediğim bir O kadar güzel şeyler var ki size de göstereceğim. Christmas'ta vereceğim yemek için böyle bir şeyler alıyorum. Bir de bir e, çekmem gereken içerik vardı burada. Onu hallettim. Bugün böyle birazcık beraber çalışacağız hem de alışverişleri yapacağız bugün devam edeceğiz siz yokken ben kendim şeyleri aldım paketlemeleri aldım ve paketlemelere başladım da bir iki çikolata, kendi enişiler aldık. Şimdi hemen yanında bir dükkan daha var. Bizim burada Rose dediğimiz yani dress for less yani daha uygun fiyata olan şeyler. Oradan böyle mutfağa servis yapmak için bir şeyler bakmak istiyorum. Çünkü normalde bu kadar insanı ağırlamıyorum. İlk defa ağırlayacağım için hani çok da bir şey almak istemiyorum açıkçası. Şimdi bakalım yanlara bakacağız. Sonra da bir kafeye uğramak istiyorum yolda. Hep görmek istediğim çok küçük bir kafe ama oradan bir kahve alıp bir iki işimizi halledebiliriz bir ishala diye düşünüyorum. Hava genel bu ara Los Angeles'a soğuk. Ama mesela hani birden öğlen usunuyor ve montsuz gezmeye başlıyorsun. Ama güneş gittiği an o kadar soğuk oluyor ki montsuz ve kazaksız gezmenize imkan yok. <gülüyor> ne hatırlatıyoruz? Eğer günlüğü hala almadıysanız açıklamalardan çekim yasası günlüğünün online linkini bulabilirsiniz. Aynı zamanda seçili DNR mağazalarında, inkirap kitap evlerinde ve kırmızı kedilerde yine günlüğümüzü bulabilirsiniz. Özellikle DNR'de yeni çıkanlar kısmında hemen göreceksiniz. Bu konuda hatta belki de bunun içinde yaparız. Bu villun içinde yapabiliriz, doğru. Haro yapalım. Bu villun içinden bir Christmas yılbaşı günlük çekilişi olsun. Böyle çekiliş yaparız. Bir tane günlük hediye yapmak istiyorum. Ama ben bu çekilişim. Madem. Alo, uzun zamandır e, kafamda yeni yıl öncesi e, çekim yasası günlüğü çekilişi yapmak istiyordum. O zaman böyle bir yeni yıl, Christmas e, temalı bir video yapıyorken bugüne kısmet diyelim. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Train of Thought hesabını takip ediyoruz. Ve bu videonun altına yorum bırakıyoruz. Ve sonra ben çekilişi açıklıyor olacağım. Buraya bir yere açıklayacağım tarihi koyarım. Çünkü bunu çektiğim tarihten farklı olacak. Büyük ihtimal videoyu koyduğum tarih. O yüzden o sırada editlerken bunu belirleyip yazıyor olacağım. Yani burada bir yerde hangi tarihte çekilişi açıklayacağımı görebilirsiniz. Hadi. Biz neden acaba şeyi çekmedik? Hiç aklıma gelmedi herhalde. Eee... Uh, what was the name? Aaa! Şey... Revolt Festivali. Hiç çekmedin mi sen? Hayır! Be yani nasıl aklıma gelmedi böyle bir şey? Nasıl ya? Yani normal telefonunda çektim Var Hayır fotoğun var da yani şey yani Hiç vlog kameramı yanıma var. Çünkü galiba o gün moralimiz falan bozuktu ya. Neyse çünkü bunun Christmas vlogu dedim. Şimdi tam Christmas date'ine çıktı. Bizi söyleyene ben alçaklı çiçiyordum. Sen ne içiyordun? Melk. <gülüyor> Karamel brule yaptı. Evet, bu ne? Bir yeah. garip duyuldu, güzel mi? Yeah. sanki şey gibi Creme brule'yi yanlış söylemiştim no, no. Hayır, bu karamel değil Karamel brule <gülüyor> lapte and signature hot chocolate yeah. yeah. Manzaramızı hemen göstereyim Cheers! Sen kulaklığı otona aldın mı? Ben çocuk gibi değil miyim? Ben şu ölüyorum. Ben çocuk gibiyim. Her şeyi çekmek istiyorum. Amcalar Carol şarkı söylüyor. Hazır mısınız? Ama şey hissettiriyor, Amerikan filmlerinde kar yağın süslü evin içinde beni yemeğe davet eden bir aile evet, olsa evet, istiyor. <gülüyor> Ve kapıya Carol şarkıcıları gelsin. <gülüyor> But always something happens after. <gülüyor> Baya bir film oldu bu. Vaaav. Ama kuşu bayağı gördük. Kış bayağı kış. Bayağı kış. <gülüyor> Neyle hey, gördük? Allah aşkına, bu weather'da bak. Bak kar ya ya. Hadi gidelim. Bence <gülüyor> <gülüyor> zaten validationın zamanı bitti. Really? Şöyle hmm. karı karı fırlattıkları yerde, o kadar bariz yapmasalar evet. mesela, bird like ışıkla nasıl? Bitti, finish. <gülüyor> evet ve <gülüyor> vlogumuzun gerçekten kaçıncı günü bilmiyorum ama hani bu kadar bölük pörçük bir log çektim hatırlamıyorum. Bugün pazar. <gülüyor> Bugün pazar ve e, ben uzun <gülüyor> zamandır evime aşırı yakın olan ve hep böyle gözümü gösterdiğim bir kafeye sonunda geldim ve çok sevdim. Ayy. Bugüne kadar gelmediğime inanamıyorum açıkçası. Ee, hani böyle şeyler oluyor ya hayatta. Dibinde olan bir şeyi hep ya bakarım bir gün yaparım falan diyorsunuz. Sonra orası en sev şey. En seveceğin ya da en çok gideceğin yer çıkıyor. Büyük ihtimal burası da öyle olacak. Çünkü çok hoşuma gitti böyle. Caz müzik çalıyor. Çok fazla oturma yeri var. Wi-Fi var. Wi-Fi var. <gülüyor> Wi-Fi var. Ee, çok keyifli. Şimdi bugün birazcık pazar olduğu için kendimi Biraz daha benim film işlerime ayırdım. Bugün birazcık mail atacağız. Dinleneceğiz. biraz şeyden konuşmak istiyorum günlükten konuşmak istiyorum günün yani o kadar heyecanlıyım ki o kadar fazla alanımız var ki artık Diyanara da geldi Diyanarda İzmir'de çok İzmir'de yeni çıkanlar bölümünde olduğunu biliyorum İstanbul'da tam bulunamadığını duydum gidip de kontrol edemediğim için uzaktan böyle bir şeyi kontrol etmeye çalışmak zor oluyor ama galiba bugün birazcık size hani şey de bahsetmek istiyorum yani merak edenleriniz var şimdi bugün ben biraz çekim yaparken size çektim buraya onları da sıkıştırırım ama hani merak edenleriniz var içinde neler var neler yok Hani öğrenmek istiyorsunuz ondan anlıyorum. ama hani ben de mümkün olduğunca hem içini çok göstermek istemiyorum açıkçası hem de e, ama anlıyorum hani bilmeden de almak istemiyorsunuz hemen kısacası Hani buralarda biraz da artık net Instagram sayfamızda da artık daha net paylaşacağım. istemiyorsunuz o zaman. Bu karamel kap var. Hı? <gülüyor> ne? Çok iyi. Bugün Manhattan Beach'teyiz. Vlog çekiyordum da bu hafta yani bu hafta ama Sıram. böyle yayıldı çok vlog. Ve bu bu vlog'ta çekim yasası gününü çekiliş yapıyorum, tamam. Neyse. Bugün Manhattan Beach'teyiz. Aslında saatine çok olmasına rağmen şeyi otoparkları Bedava yapmışlar, kaç ka, kaç güne kadar acaba öyle, yazmıyor. Neyse, Manhattan Beach bizim en sevdiğimiz sahil kenarı. Bayağıdır hiç bulutlu gelmemiştim ama yine de bulutlu halde, güzel. Sevdiğimiz. En sevdiğimiz derken En sevdiğimiz. Justin Neville'ya yeah, da Evet, Los Angeles'ta en sevdiğimiz ve ilk geldiğimiz falan. İlk geldiğimiz? İlk geldiğimiz beraber beach evet. It's our first day. Yeah, our first date. Ama buraya Güzel yer ya. Cemal. <gülüyor> ben şeyler yapıyorsam koyamıyorum. <Gülüyor> Niye <gülüyor> <gülüyor> şey yapalım mu? Yani Pierre e kadar yürüyelim mi? Şümeyi. Evet. Cemal bakın. <gülüyor> Çok komik. Hı? <gülüyor> Çok titri. Çok güzel bir yer. Evet gerçekten burası bizim Cem'le 2017'de ilk defa geldiğimiz yerlerden bir tanesi. Ee, bu arada Lalaland'de izleyenler varsa Lalaland'de de bu aynı iskele kullanılıyor. O yüzden benim için yeri çok başka. So, Lalaland'de bu iskelenin kullanılmasını bahsediyordum. diyoruz <Gülüyor>